Bugün 21 Kasım 2021 Pazar Güneş günündeyiz İkizler burcundaki ay güne sosyal ve değişken enerjiler veriyor sabah saatlerinde ay balık burcundaki Neptün'e dik açı yapacak fiziksel ve duygusal hassasiyetimiz yükselebilir çevremizden kolay etkilenebiliriz kafa karışıklığı dağınıklık ve unutkanlığa da eğilimli olabiliriz günlük işlerde detay ve hesap gerektiren işlerde sorun yaşamamak için daha planlı ve dikkatli olmaya çalışmalıyız Öğle saatlerinde İkizler burcundaki Ay, Kova burcundaki Jüpiter'le üçgen açı yapacak. Sosyal enerjiler güçlenirken bilgi alışverişleri ve iletişim trafiği de günlük yaşamımızı hareketlendirebilir. Neşeli ve iyimser hissedebilir, yeni girişimlerde bulunmak için hevesli davranabiliriz. Bakış açımızı geniş tutmak, önümüze yeni fırsatlar da çıkarabilir. Akşam saatlerinde İkizler Burcu'ndaki Ay ile Oğlak Burcu'ndaki Plüto arasında oluşacak sert açı, duygularımızı karıştırabilir ve manipülatif durumlarda yaratabilir. Duygusal baskı ve kaygılardan uzak durup kendimizi rahatlatmaya çalışalım. Ay saat 18.51'de boşluğa girecek ve günün geri kalanında boşlukta ilerleyecek. Akşam saatlerini önemli işlerle ilgilenmeden, sakin ve dinlenerek geçirebilir, içe yönelişler ve tefekkür edebiliriz.